Halk arasında nar deresi olarak bilinen ve uzun bir zamandır sorun olan ve hala sorun teşkil eden üç mahaleden geçen dolaylı olarak da üç mahallenin tüm sakinlerini etkileyen nar deresindeyiz. Burada uzun bir zamandır maalesef bu sorun var. Özellikle buradan yayılan kötü koku hem esnafı hem mahalle sakinlerini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Balkonlarını kullanamıyorlar, bahçelerini kullanamıyorlar. Hatta kimisi misafir ağlayamadığını dile getiriyor. Bu konuda muzdariptir, şikayetleri var. Bununla birlikte tabii buradan yayılan e, o mikroplar, e, bilmediğimiz belki daha hangi tür gazlar, çünkü bunun araştırması yapılmamış, çeşitli hastalıklara belki de sebebiyet veriyordur. Ama bunun e, gerekli araştırmaları da yapılmadığı için bunu da bilmiyoruz. Tabii bu e, siirtin en büyük olan, ilçesine, diğer 5 ilçenin belki nüfusuna sahip olan Kurtalan gibi bir ilçeye yakışmayan bir manzara, yakışmayan bir durum. Çünkü aynı zamanda burada çevre yolu geçmektedir. Yani Siirt'ten Batman'a ya da bu güzergahı kullanan bütün yolcular ve şoförler bu kokuya maruz kalmakta. Bu da ciddi anlamda Kurtalan'ın aslında... Prestijini zedeliyor. Çünkü herkes bir yerden sonra bu kokuyla artık burayı hatırlamak zorunda kalıyor. Bu sorun bir an önce çözülmelidir. Evet her yağmur yağdığında derenin taştığını dile getiriyor esnaflar. Zaten izleri de gözüküyor. Dikkatli bakılırsa izler de belidir. Dere taşmış. Hatta karşıdaki evin bodrum katına su girmiş. Karşıda bir esnaf var. Esnafın dükkanına su girildiği söyleniliyor. Buna çözüm olarak bu derenin ıslah edilmesi lazım. Tabi 2023'te bir vaat var onlara sözde derenin altı beton yapılacak. Bu yeterli bir çözüm değil. Bu kalıcı bir çözüm değil. Bunun yerine daha kalıcı çözüm sunulmalıdır onlara. Hani canlılar için, hayvanlar için, insanlar için özellikle buradaki çocuklar için çok tehlike saçıyor. Hani bunun üzeri kapanması lazım. Hem koruma amaçlı hem çocukların girmemesi çok tehlikeli. Aynı şekilde kokuyu da önler. Hani bu yetkililer buna bakması lazım. Yıllardır bu şekilde böyle duruyor. Ki bu mahalle artık bayağı gelişmiş insanlar var. Evler falan yapılıyor. Millet baya şikayetçi bu kokudan. Hani önlenmesi lazım buranın. Ben bu mahallede oturmuyor. Ben bir şerim burada. Müşteriler geliyor. Onlar da rahatsız oluyor kokudan. Hani sürekli şikayet ediyorlar. Abi ben Mehmet Talay. Evin burasıdır. Yağmur yağdığı zaman hepsi deniz gibi oluyor burası. Yazın kokusundan buradan sivri sinekten yatamıyoruz yani evimizi de yani alacaktık burada ama yer yok imkanımız, i̇mkanımız yok. yok imkanımız yok sivri sinekten kokusundan biz burada yani dayanamıyoruz yani zor durumda kalıyoruz kaç kere belediye de gittik şu anda belediyeye de gittik dedi ki gelin bir imkanınız varsa hiç olmazsa e, bu dereyi temizleyin bunun haberleriniz olsun yani ha. Kalezyon suyuyla yağmur suyu birbirine mi karışıyor? Birbirine karışıyor zaten açıkçadır. Taşıyor bazen. Aşık. Aşık görüyoruz. Daire, daire var ya ağzına altına işte kadar su yürüyor. Kalezyonumuz giriyor. ha burası pisliği burası giriyor. şey yer altı yok ki. Şimdi köprünün altında böyle buruları korsaydılar bu kalezyonlarda pislik de olmuyor. Bu yağmur da pisliği yok. Pislik derece de geliyor. E nasıl burada yatacaksın? Yani bir yazın Bakma şimdi serindir hava sinek yok. Burada yazın böyle duramazdı. Herkesinden şikayetçiyim yani. Buradaki sorumluluğu olan ben şikayetçiyiz yani. Ama elimizden bir şey gelmez yani. Ne yapalım? yani biz üzerinde duracağız. Biz Ola bir durursanız birlik, birlik kendiniz olursa, görüyorsunuz e vakti. de görüyorsunuz kalasyonu da görüyorsunuz. Yani derenin içine kalasyon giriyor. Biz yazın kokudan Sivri sineklerden nerede olsa mahalleyi terk edip gideceğiz. Yani ne yapacağımızı belediyeye belediye gidiyoruz bir şey yapamıyoruz diyor. Kaymakama gidiyoruz olacak diyor iki senedir bir şey alamadık bundan. O kadar sivri sinekler var ki yani mahalleyi terk edeceğiz.